Merhaba arkadaşlar bu ise birlikte yeni kanal açtım o yarın bir video vereceğim arkadaşlar e, bu kanalda bilgi oyun e, ola klasında videolar gelecek arkadaşlar e, arkadaşlar yeni kanal için gerekli kisablarım var çekme videolarıma makita tısta makita tıdaik hastasıydık onun gibi arkadaşlar Eee hadi abone adını, 50 bir 10 abone, 50 abone, 100 abone, 1000 abone, 50.000 abone, 100.000 abone bilmiyorum, Dünyadan azalsa da ulaşamam İşte arkadaşlar. Kaliteli kaliteli videolar çekmeye çalışacağım. Bilgisayardan da gelecek arkadaşlar, bilgisayar. Sadece bilgisayarcana onca gelecek. Arkadaşlar, ee, cumartesi pazar gibi videoyu çekeceğim e, hatta işleri de video çekeceğim ama yükleyemeyeceğim çünkü denesem olmayacak büyük ihtimalle şahsın için kampanyalar başlatacağım sizin için çaba göstereceğim elinden ne geliyorsa onu yapacağım arkadaşlar sizin için her şey yapmaya hazırım kendimi beğenim like kendimi unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın Ş şimdilik görüşürüz ve bay bay